Değerli izleyenler, Türkiye'nin en ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarıkçı'nı da ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir e, bu ekranlarda günün öreşkan gelişimini sizler için paylaşacağız efendim. <gülüyor> ana haber bültenimiz başlıyor değerli dostlar. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Twitch Tarık Haber, TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Oktarık Haber, TikTok Tok Haber, TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram et Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Grind Life 70'ü, Söz 8, YouTube Tarık Haber, TV, ve Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayın. Diğer e, sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tane olursak, örneğin e, Bigolive'da yayındayız, kolay Big kanalımız. Arkavel TV'den bize ulaşabilirsiniz. Upçamlı yayında yayındayız efendim. Upçamlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Likede yayında değerli dostlar. Likede kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Son olarak Buzgast'de yayınlıyoruz. Buzgast kanalımız Tarık Haber gibiden bir ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve ana haber bültenimiz ilk haberimizle başlıyor. Dolar günü 18.86 ile günü yükselişle kapattı. Euro 20.16 altın 1116.94 ile düşüşte. Borsa 5.149 ile yükselişte ve bitcoin 24.850 ile günü yükselişte kapattılar deriz Evrakların kurtarılmasından kurtarılmadan yıkıldı iddia edilen Elbistan Belediyesi'ne açıklama geldi. Tamamıcılığa Cumhuriyet savcılığımıza teslim ettik dedi. Depremlerde ağır hasar alan Elbistan Belediyesi binasının içindeki binlerce resmi evrak çıkarılmadan yıkıldı iddiaların ardından açıklama geldi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hem dijital hem klasik arşivimizin tamamını kurtardık. Evrakların tamamı serverless server çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edildi." dedi. Evrakların kurtarılmadan yıkıldığı iddia edilen Elbistan Belediyesi'nden açıklama geldi. Tamamını Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim ettik. 20 Şubat 2023-2008 Depremlerde ağır hasar alan Elbistan Belediyesi binasının içindeki binlerce resmi evrak çıkarılmadan yıkıldığı iddialarının ardından açıklama geldi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hem dijital hem klasik arşivimizin tamamını kurtardık. Evrakların tamamı, serverler çıkartıldı. Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edildi, dedi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Elbistan Belediyesi binası ağır hasar aldı. Depremden sonra belediye binasının içindeki binlerce resmi evrak çıkarılmadan yıkıldığı iddia edildi. Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi. Sosyal medyada görüntülerin yer almasının ardından Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz açıklama yaptı. Gürbüz, ilçe belediye binasının yıkılarak binadaki belgelerin yok edilip delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Belediye binası ayır hasarlı. Gürbüz, yıkılan belediye binasının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı kentlerden Elbistan'da sanki deliller karartıyormuş gibi açıklama yapan insanların olduğunu söyledi. Depremlerde belediye binalarının ağır hasar aldığını belirten Gürbüz, şunları kaydetti. Çevre, Şehircilik ve İktim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi. Biz bakanlığımıza ve afat yetkililerimize, bizim depolarımız yani arşiv yaptığımız yerler, Bodrum katlarda biz bunu nasıl alacağız diye sorduk. Çünkü Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcımızın koordinasyonunda onların burada imarla ilgili ya da yapı stoklarıyla ilgili varsa ihmalleri denetlemeleri gerekiyor. Belgeler Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Bu süreci de bir an önce başlatmaları gerekiyor. Bodrum katada insanlarımızı indiremiyoruz. Bir insanımızı daha kaybetmek istemiyorum. Bana binayı yukarıdan aşağıya doğru tıraşlayın, girilebilir hale getirin, ondan sonra insanlarımızı sokalım dediler. Allah'a hamd olsun, hem dijital hem klasik arşivimizin tamamını kurtardık. Evrakların tamamı, serverlar çıkartıldı. Cumhuriyet başsavcılığımıza teslim edildi. Hiçbir evrakımızı kaybetmedik. Evraklarımızı alabilmek, bodrum kata inebilmek için yapmış olduğumuz tıraşlamayı, sanki burada karartma varmış gibi, deliller saklanıyormuş gibi ya da efendim burada büyük bir sorun, skandal varmış gibi anlatan insanları da gerçekten kınıyorum. Kameralar gözetiminde evraklar kontrol edildi. Gürbüz, evrakların alınma işlemi sırasında emniyet müdürlüğünden, kaymakamlıktan yetkililerin binada olduğunu ve kameralar gözetiminde evrakların detaylı şekilde kontrol edildiğini anlattı. Birilerinin yıkım çalışmalarının sürdüğü belediye binasında imar ile ilgili projeler yok ediliyor gibi bir algı oluşturmak istediğini iddia eden Gürbüz, bunlar muhasebe evrakları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili yapılan yazışmalar. Ben bunları da kurtarmak zorunda değilim. Benim kurtarmam gereken evraklar, acil evraklarım, imar arşivim ve vatandaşımızın yapı stokuyla ilgili yargı mensupları tarafından ihtiyaç duyulan evraklar, diye konuştu. Ki ayrı yerde yedekledi. Bazı kişilerin belediye binası önüne gelerek çekim yapıp sosyal medyada algı oluşturduğunu ileri süren görürüz, belediyenin delil karaktığına yönelik çalışma yürütülerek halkın infiale sürüklenmeye çalışıldığını iddia etti. Gürgüz, Elbistan Belediyesi'ndeki tüm yazışmaların, meclis kayıtlarının tamamının dijital arşivlerde olduğunu, onlarda herhangi bir zarar oluşmadığını ve iki ayrı yerde yedeklediklerini ifade etti. Üç kişilik komisyon kuruldu. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da sadece belediye binası için değil diğer yıkılan binalarla ilgili de birilerinin provokasyon yapmak istediğini söyledi. Depremin ardından devletin tüm kurumlarının elbistanda olduğunu ve koordineli şekilde çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Çankırı şöyle devam etti. İlk günden bu yana devlet en şeffaf haliyle burada. Tüm prosedürler basamak basamak yerine getiriliyor. Bu binadaki delillerin karartılmaması adına 3 kişilik komisyon kuruldu. Bu komisyonun yaptığı çalışma sonucunda yıkım kararı verildi. Bunlar üzerinden provokasyon yapılması doğru değil. Hep beraber canı gönülden bu şehirleri tekrar imar etmeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de bizi bu kadar incitmeleri gerçekten canımızı acıtıyor. Kaynak Anadolu Ajansı. Yorumlar. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Eğitimci Nazmi Arkan ve Şerif Eker cinayetinde şüpheli kendini böyle savundu. Ben öldür öldürdüysem neden üzerinden DNA DNA'm çıkmadı? Eğitimci Nazmi Erkan ve Şerif Eker cinayetinde şüpheli kendini böyle savundu. Ben öldürdüysem neden üzerinden DNA'm çıkmadı? 20 Şubat 2023-20.03 Canakkale'nin Gelibolu ilçesinde eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan Ufuk Akçakaya hakkındaki suçlamaları reddetti. Akçakaya, Nazmi arkanı öldürdüysen neden üzerinde DNA'm çıkmadı? Olay yerinde beş parmak izi var. Ve çetede başka bir kişinin izi var, dedi. Hemen dilimleri eğitim kurumları kurucusu, evli ve iki çocuk babası Nazmi Arıkan, 69, şoförü Şerif Eker, 46 ile geçen yıl kurban bayramı tatili için Gelibolu'nun Karaynebeyli köyünde küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Defalarca bıçaklanarak öldürüldüler. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'i kanlar içerisinde buldu. İhbarla gelen ekipler, ikilinin çok sayıda bıçak darbesi ile öldürüldüğünü belirledi. Otopside 12 12'si öldürücü 47, Eker'de ise 27 27'si öldürücü 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Nazmi Arıkan ile Şerif Eker'in cenazeleri 15 Temmuz'da İstanbul'da toprağa verildi. İkinci duruşma görüldü. Soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisinin Tokaz Spor Kulüp Başkanı Ufuk Akçıkaya 49 olduğu belirlendi. İstanbul'da yakalanıp tutuklanan Akçakaya hakkında tasarlayarak canavarca hisse veya eziyet çektirerek kasten öldürme ve canavarca hisse veya eziyet çektirerek bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme. Suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada öldürülen Nazmi arkanın oğulları Kurtuluş Arıkan ve Kazım Onur Arıkan, öldürülen Şerif Eker'in ağabeyi Ahmet Eker, ablası Emine Ünal yerine aldı. Tutuklu sanık Ufuk Akçakaya ile tanıklar İsmail Çelik ve Ganime Yıldız ise seppis ile duruşmaya katıldı. Bu açık bir tehdit değil mi? Tanık olarak dinlenen İsmail Çelik, eski ortağı Akçakaya'nın kendisine, eşine ve çocuklarına yönelik tehdit mesajları içeren mektup yazdığını belirterek, Ufuk Akçakaya ile 2018 yılında yaptığımız ortaklıkla ilişkimiz başladı. Marka ortaklığımızda bir süre sonra Akçakaya, sözleşmenin hükümlerini yerine getirmedi. Bunun sonucunda aramızdaki anlaşmayı feshettik. Sonrasında tehditlere başladı. Şu an bu mektupların orijinal kopyası elimde. Hatta yanında bulunan mektubu eşime yazmış. Daha önce de bana yazdığı mektupta var. İlişkili olduğumuz kurumlara yazıyor. Burada herkesin ismini tekrar tekrar geçiriyor. Kendisini unutturmamaya çalışıyor, aba altından sopa gösteriyor. Bunun başka bir anlamı yok. Bunlar arzu edilir ise mahkemeye sunulabilir. Bu mektuplarda eşin kocasız kalacak, çocukların babasız kalacak gibi bir takım ifadeler de var. Bu açık bir tehdit değil mi? dedi. Aynı otobüs ile İstanbul'a yolculuk ettik. Cinayetin işlendiği tarihte gelip olu otogarından İstanbul'a gitmek için otobüs bekleyen yolculardan ganime Yıldız ise şunları anlattı. Otogardayken üzeri çamur içinde olan, panik halinde ve heyecanlı bir beyefendi geldi. Yanımdaki kişi, adam tarladan otobüse seyahate geliyor diye espri yaptı. Sonra bu beyefendi içeriye girdi. Sanıyorum benim de bilet aldığım şirketten ona yer buldular. Geri döndüğünde üzerini değiştirmişti. Çamurlu kıyafetleri yoktu. Bir deniz şortu ve parmak arası terlik giymişti. Aynı otobüs ile İstanbul'a yolculuk ettik. İstanbul'da ise yine heyecanlı ve panik haliyle koşarak otobüsten indi. Koşarak benden önce taksi sırasına girdi. Nazmi Arıkan'ı öldürdüysen neden üzerinde DNA'm çıkmadı? Sanık Ufuk Akçakaya ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek ben yapmadım. Bir insan, bir insanı bıçaklarken üzerinde nasıl DNA'sı çıkmaz? Nazmi Arıkan'ı öldürdüysen, neden üzerinde DNA'm çıkmadı? Olay yerinde beş parmak izi var. Neden bunun üzerine düşülmüyor? Ve çetede başka bir kişinin izi var. Bunun neden üzerine düşülmüyor? Rambo ki insanları orada 14 dakikada halledeyim. Ki çocuğum var, eşim mağdur. İşlemediğim bir suç nedeniyle buradayım. Köye gittiğimi inkar etmiyorum. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum dedi. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Sanık Akçıkaya'nın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi. Kaynak DHA Yorumlar Ana haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İstanbul'da akılanmaz olay yaşandı. Zemine bir buçuk metrelik kaçak kat indi değerli izleyenler. Kağıthane'de bir kişi aylar önce gizlice bir binanın zemininde kazı çalışması yaparak kaçak kat indi. Şahsın yaklaşık bir buçuk metre kazı yaptığı moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle taştığı akılanmaz olay vatandaşların ihbarı ortaya çıktı şaşkına çeviren olayın ardından polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul'da akıl almaz olay. Zemine 1.5 metrelik kaçak katildi. 20 Şubat 2023 19:59. 59 bir kişi aylar önce gizlice bir binanın zemininde kazı çalışması yaparak kaçak katildi. Şahsın yaklaşık 1.5 metre kazı yaptığı, Moloz, Afriyat ve toprakları da kamyonetlerle taşıdığı akıllanmaz olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Görenleri şaşkına çeviren olayın ardından, polis ekipleri şahsi yakalamak için çalışma başlattı. Kağıthane'nin Ortabayır mahallesindeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başladı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan Moloz, Afriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı. Apar topar kaçtı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, bugün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçtı. 1.5 metre aşağıya kaçak katilmiş. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görüldü. Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi, FENİŞLERİ müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlattı. Zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, polis ekipleri ise kaçan şahsi yakalamak için çalışma başlattı. Bu kadar vicdansızlık olamaz. Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş, bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz. Bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır. Biz belediye ekipleriyle çok yardıma koştuk, şunu gördük şok olduk. Biz de şahit olduk, buradan moluz alanları gördük ve şahsa sorup, hayırdır ne iş yapıyorsun dedik. Bize içeride insanlar vardı, düzeltiyoruz. Bodrum yapıyoruz dedi. Burada kaç kişi oturuyor? Yazık günahtır. Zaten şahıs önce gelenlere kapıyı açmamış. Arkasından polis arkadaşlar gelince arkadan kaçıp gitmiş dedi. Kaynak İHA. Yorumlar. 500. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve <gülüyor> diğer haberimize geçiyoruz. Acun alkışlanacak hareket geldi. Dev maçlar şifresiz, şifresiz yayınlanacak değerli izleyenler. Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin yaraları sarılıyor. Ün kof, televizyoncu Acun Hocalı bu hafta oynanması planlanan Liverpool, Real Madrid, Bank, Manchester City ve Basel Trabzonspor maçlarının TV8'den izleneceğini ve reklam gelirlerinin tümünün deprem üzerlerine başlanacağını açıkladı değerli izleyenler. Acun Ilıcalı'dan alkışlanacak hareket. Dev maçlar şifresiz yayınlanacak. 20 Şubat 2023-2007 Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin yaraları sarılıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bu hafta oynanması planlanan Liverpool Madrid, Leipzigman manchester City ve Basel Trabzonspor maçlarının TV8'den izlenebileceğini ve reklam gelirlerinin tümünün depremzedelere bağışlanacağını açıkladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinin ardından tek yürek olan Türkiye'de depremzedeler için yardım ve bağış kampanyaları devam ediyor. Acun Ilıcalı, bu hafta Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak 3 maçın TV8'den yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin ise depremden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu. TV8'den şifresiz yayınlanacak Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi Playoff Turu Rovanşı'nda oynayacağı basın karşılaşması TV8 ekranlarından yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları kapsamında Liverpool ile Real Madrid ve Leipzig ile Manchester City takımları arasında oynanacak maçlar yine TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Ede edilen gelir depremzedelere bağışlanacak. Bu üç karşılaşmanın reklam gelirlerinin tamamı ise depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak. Trabzonspor'un Basel ile oynadığı ilk maç şifresiz yayınlanmış, geliri depremzedelere bağışlanmıştı. Yorumlar 500 Demirtaş'tan 10 haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son teknolojiyle yapılmıştı. Samsun'daki akıllı stadın zemini kaydı, duvarlar çatladı. 145 milyon lira maliyetle İnşaatları 2017'de hizmete açılan Samsung 19 Mayıs Stadyumunda türbünlerin bulunduğu bazı duvarlarda çatlaklar ve zeminde aç açılmalar meydana geldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü üzerine inceleme başlatıldı. Son teknolojiyle yapılmıştı. Samsung'daki akıllı stadın zemini kaydı, duvarlar çatladı. 20 Şubat 2023-19-19 145 milyon lira maliyette inşa edilen ve 2017'de hizmete açılan Samsun 19 Mayıs stadyumunda tribünlerin bulunduğu bazı duvarlarda çatlaklar ve zeminde açılmalar meydana geldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. 19 Haziran pazartesi günü Türkiye ile galler arasında oynanacak müsabakanın geri olarak açıklanan Samsun 19 Mayıs stadından gelen görüntüler tepkilere neden oldu. Zemin açıldı. 145 milyon lira maliyette inşa edilen ve 2017'de hizmete açılan stadın tribünlerinde ve duvarlarının bazı bölümlerinde çatlak, zeminde ise açılmalar meydana geldi. İnceleme başlatıldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sundu ve inceleme başlatıldı. Paylaşılan video olay yarattı. 145 milyon liraya yapılan stadda çalışan işçinin videosu sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu. Son teknoloji ürünü. Samsun'un iç saha maçlarında oynadığı son teknoloji ürünü akıllı stad, UEFA standartlarına göre yapılmıştı. 33.919 kapasiteli stadyum için 145 milyon lira harcandı. İhaleye 9 firma katılmıştı. Toki tarafından açık usulde yapılan ihalesi 3 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşmiş ve ihaleye 9 firma katılmıştı. İhaleyi 125 milyonluk teklifiyle Ali Acar inşaat kazanmış, stadyumu en geç 800 gün içerisinde teslim etmeyi tahlit etmişti. Yorumlar 500 Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Depremden kurtulan baba koltuk değnekleriyle enkaz başında 3 yaşındaki kızını bekliyor değerli izleyenler. Depremlerin merkez üssü Karamamara'da yıkılan Gök e, Görkan apartmanından yaralı kurtulan diş hekimi Haysab Hamid Ham, Hamidi koltuk değnekleriyle geldi enkazın başında 3 yaşındaki kızının sağ çıkması ümidiyle bekliyor. Kızı için DNA örneğiyle verdiklerini belirten Hamidi inşallah onu sağ bulacağız ifadelerini kullandı. Depremden kurtulan baba koltuk değnekleriyle enkaz başında 3 yaşındaki kızını bekliyor. 20 Şubat 2023 18-43 Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan Gölkan Apartmanından yaralı kurtulan diş hekimi Haysam Hamidi, koltuk değnekleriyle geldiği enkazın başında 3 yaşındaki kızının sağ çıkması ümidiyle bekliyor. Kızı için DNA örneği de verdiklerini belirten Hamidi, inşallah onu sağ bulacağız, ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Azerbaycan bulvarında bulunan Gölkan Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazın başında bekleyen diş hekimi Haysam Hamidi, 10 yıl önce Suriye'den geldiklerini, depremin olduğu saatte yatak odasında olduklarını, çöken binanın enkazından 4-5 saat sonra eşi ve 4 çocuğuyla kendi imkanlarıyla dışarıya çıktıklarını söyledi. İnşallah onu sağ bulacağız. En küçük kızı Aynur ise bulamadıklarını belirten Hamidi, tedavisinin ardından 3 gündür enkaz başında beklediğini ifade etti. Kızının sağ kurtulmuş ve devlet himayesine alınmış olabileceğini de düşündüklerini aktaran Hamidi, kızı için DNA örneği de verdiklerini belirterek, inşallah onu sağ bulacağız, dedi. Hastanelerde ya da yetimhanelerde de arayacağız. Hamidi, depremlerde aynı mahallede yaşadıkları ağabeyi, yeğenleri, kayınbabası dahil 12 akrabasının vefat ettiğini de söyledi. Aynur'un ablası İslam Hamidi ise ilk depremde binanın çöktüğünü, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu, Aynur başka bir odadaydı. Ondan hiçbir ses alamadık. Erkek kardeşim de sıkışmıştı, yardım alınca onu da çıkardık. Daha sonra akrabalarımız geldi. Bizi amcamın sağlam olan evine götürdüler. İkinci depremde bina daha da çöktü. Aynur'u hiçbir şekilde bulamadık. Buradaki çalışmada cesedine ulaşılamadı. Hastanelerde ya da yetimhanelerde de arayacağız. Eğer birisi bulduysa, gördüyse bize bildirsinler. Kaynak Anadolu Ajansı Yorumlar. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Açlık grevindeki doktor belediye önünde e, fenalaştı. Bursa'da açlık grevi başlatan o, ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktor Kayhan Turan Mudanya Belediyesi önünde fenalaşınca 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Açlık grevindeki doktor belediye önünde fenalaştı. 20 Şubat 2023 18.51. Bursa'da açlık grevi başlatan ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktor Kayhan Turan Mudanya Belediyesi önünde fenalaşınca 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapacağı hastanenin projesini belediyenin iptal ettiği gerekçesiyle açlık grevine başlayan ortopedi doktoru Kayhan Turan, açlık grevinin 8. gününde fenalaştı. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Vatandaşların ihbarı sonucu tek kişilik eylemin yapıldığı noktaya gelen 112 sağlık ekipleri, 8 gündür açlık krevi yaptığı için bitkin düşen doktoru ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayhan Turan'ın şekerinin düştüğü, tansiyonunun da normal değerlerinin üzerine çıktığı hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Girev yapma nedeni. Ceylan Hastanesine kaldırılan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Kayhan Turan Mudanya'ya yapacağı ortopedi ve travmatoloji hastanesinin engellendiğini öne sürerek açlık grevi başlatmıştı. Açlık grevi yapan Doktor hastaneye böyle kaldırıldı. Kaynak İHA. Yorumlar. haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve bir yer haberimize geçiyoruz. Büyük umutlarak Altasay'a gelmişti. Türk Messi, Yusuf Demir'in yeni takımı çok konuşulur değerli Yani Seden başına katıldık Altasay'da. Bekleyen performansı Venem'in Yusuf Demir'e birincilik ekibi Euspor talip oldu. Galatasaray ile Euspor transferde el sıkışırken futbolcu transferine sıcak bakmıyor. Kurallara gereği Yusuf yalnız, yalnızca bir alt ligde futbol oynayabiliyor. Tek çıkar yolun Euspor olarak gözüktüğü transferde Yusuf'un ikna için çalışma yaptı. Büyük umutlarla genç saraya gelmişti. Türk Messi, Yusuf Demir'in yeni takımı çok konuşulur. 20 Şubat 2023 18:09 Sezon başında katıldığı Galatasaray'da beklenen performansı veremeyen Yusuf Demir'e birincilik ekibi Eyüp Spor talip oldu. Galatasaray ile Eyüp Spor transferde el sıkışırken futbolcu transfere sıcak bakmıyor. Kurallar gereği Yusuf, yalnızca bir alt ligde futbol oynayabiliyor. Tek çıkar yolun Eyüp Spor olarak gözüktüğü transferde Yusuf'un ikna edilmesi için çalışma yapılıyor. Galatasaray'ın sezon başında rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, ilk devrede beklenen şansı bulamazken Sarı Kırmızılılar da genç futbolcuyu kiralık olarak göndermenin yolunu arıyor. Daha önce Kasımpaşa ile görüşen Galatasaray, bir başka İstanbul takımı Eyüpspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Genç futbolcu Galatasaray'dan ayrılmak istemezken, ikna olması halinde sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Eyüpspor'un formasını giyecek. TFF'ye takıldı. Ajans Spor'da yer alan habere göre, daha önce Kasımpaşa ile da adı anılan Yusuf Demir'in bu transferi TLF talimatlarına takıldı. Bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray'da oynayan Yusuf Demir'in 3. takım olarak yurt içine transferi TLF talimatlarına göre sadece alt ligler için uygun durumda. Eyüpspor'da bu kuraldan faydalanarak transferi tamamlamayı hedefliyor. 6 milyon euroya transfer oldu. 2 Haziran 2003 Avusturya doğumlu Yusuf Demir, Rapid Wien altyapısında futbola başladı. Bu takımda profesyonel olan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başında Barcelona'ya kiralandı. Ocak 2022 Derapid e dönen Yusuf, bu sezonun başında ise Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-Kırmızılılar Yusuf'un bonservisi için Avusturya ekibine 6 milyon euro verdi. Bu sezonki performansı Bu sezon Galatasaray forması ile 9 resmi müsabakada görev alan Yusuf Demir, gol katkısı veremedi. Bir defa takım arkadaşlarına gol pası veren 19 yaşındaki kanat oyuncusu bir maçta sarı kart gördü. Yorumlar. 500. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en ağır yıkım ve can kaybı Hatay'da dedik. Depremin yerle bir ettiği... Hatay'da ziyaretleri bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kentteki son durumu paylaştı. En fazla yıkımın Hatay'da olduğunu belirten Erdoğan, şehrimizde enkaz haline gelen 6.251 binanın altından 17.436 vatandaşımızın cenazesi çıkartılarak defnedildi. Yaralı sayımızda 30.000'i 30. geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan en ağır yıkım ve can kaybı Hatay'da.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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bugün deprem bölgesi Hatay'a giderek incelemelerde bulundu. Depremzedelerle bir araya gelen iki lider, çalışmaları yerinde inceledi. Ardından Hatay afet koordinasyon merkezine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi. En fazla yıkım Hatay'da 11 İli Buran depremde en fazla yıkımın Hatay'da olduğunu belirten Erdoğan, "şehirimizde enkaz haline gelen 6.251 binanın altından 17.436 vatandaşımızın cenazesi çıkarılarak depredildi. Yaralı sayımızda bini geçti. Halen enkaz kaldırma işlemi devam eden az sayıda binamızın tamamına yakını özellikle Hatay'dadır ifadelerini kullandı. Erdoğan açıklamasının devamında şunları söyledi. Hatay'daki yapıların 3'te 1'ine yakını oturulamaz hale gelmiştir. Hatay'da görevlendirdiğimiz arama kurtarma ve destek personeli sayısı 75.000'e, iş makinesi sayısı da 5.000'e yakındır. Dağıtımını yaptığımız 20.000 çuval kömür ve odunla ısınma sıkıntısının aşılmasına katkıda bulunduk Katar'dan gelmekte olan konteynerler İskenderun Limanı'na indirileceği için bunların önemli kısmını Hatay bölgesinde kurmayı planlıyoruz. Muhtarlarımızla ilgili onlara konteyner noktasındaki desteğimizi vererek o sorunları inşallah çözmüş olacağız. Buraları sıfırdan yapacağız. Şehrin tamamını ayağa kaldıracak çalışmalara hemen başladık. Bugün Devlet ile' de onu konuştuk. Biz buraları bir defa sıfırdan yapacağız. Güçlendirme yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir şey yok. Sıfırdan Hatay'ı, İskender'ı, Arsuz'u ve bütün harap olmuş yerleri sıfırdan inşaat etmek üzere vatandaşlarımızın gönül huzuru içerisinde buraya yerleşmelerini sağlayacağız. Ama asgari bize bir yıl müsaade. Atayı yeniden ihya edeceğiz. Atayı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Atay Meclis binamız başta olmak üzere yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak. Zarar görenleri restore edeceğiz. İnsan iradesini aşan engeller haricinde depremle ilgili tüm eksiklik, aksaklıkları en küçük detayına kadar belirledik. İnşallah bundan sonra tekrar etmemesi için beşer planında elimizden ne geliyorsa yapacağız. 81 il için hazırladığımız afet planını son tecrübeler ışığında gözden geçiriyor, güçlendiriyoruz. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye kimsenin güce yetmez. Atıkları çevre ve insana zarar vermeyecek coğrafyasına uygun yerlere taşıyacağız. Tüm unsurlar ayrıştırıldıktan sonra beton ve tuğla atıklarını yeni inşa edeceğimiz yerlerde dolgu malzemesi olarak kullanacağız. Hem atıkları değerlendiren hem çevreyi koruyan sistemle inkazları ortadan kaldırmış olacağız. Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara lütfen iltifat etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye Allah kimsenin gücü yetmez. Bunu da böyle bilin. Yorumlar. 500. Son Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçlar çekildi. Onur Bulut'tan Kayseri Supar'a ağır suçlamı yaptı. Kayseri Spor'dan sözleşmesini fesih ederek Beşiktaş'a imza atan Onur'un transferi kriz yarattı. Kayseri Spor Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk serbest kalma maddesi ödemesine hukuki olmadığı gerekçesiyle yargıya gideceğini duyurdu. Onur ise mukaveyede 1 milyon euroluk madde bulunduğunu belirttiği açıklamasında beni aldatma üzere planlanan eylemin içinde bulunan ilgililer hakkında soruşturucusunda bulunacağım yanıtını verdi. Kılıçlar çekildi. Onur Bulut'tan Kayseri Spor'a ağır suçlama. 20 Şubat 2023 18:10. 10 Kayseri Spor'la sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a imza atan Onur'un transferi kriz yarattı. Kayseri Spor, Beşiktaş'ın 1 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ödemesinin hukuki olmadığı gerekçesiyle yargıya gideceğini duyurdu. Onur ise mukabelede 1 milyon liralık madde bulunduğunu belirttiği açıklamasında, beni aldatma üzere planlanan elemin içinde bulunan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağım yanıtını verdi. Arı transfer döneminde Onur Bulut'un Beşiktaş'a imza atması, Kayseri Spor ile Siyah Beyazlı Kulüp arasında kriz yarattı. Milli futbolcu sosyal medya hesabından konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı, Kayseri Spor'un kendisini aldattığını ifade etti. İşte Onur Bulut'un açıklaması. Sözleşmemi uzatmamın sebebi çıkış maddesidir. Kayseri Spor ile sözleşmemi 3 yıl uzatmamın tek nedeni, transfer döneminden sonra 1 milyon euro çıkış maddesi ödenmesi halinde sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğinin Kayseri Spor tarafından bir protokol ile tahrif edilmesidir. Serbest kalma maddesi kararlaştırılmıştır. Sözleşmede kararlaştırılan bedelin ödenmesi halinde serbest kalacağımın açık şekilde kararlaştırılmış olmasına rağmen, anlam veremediğim bir şekilde Kayseri Spor 3,5 milyon katma değer vergisi tutarında transfer bedeli talep etmiştir. Çıkış bedelinin ödenmesiyle ayrıldım. Sonrasında ise çıkış bedeli olarak Kayseri Spor ile yazılı olarak kararlaştırılan tutarın ödenmesiyle sözleşmemi tek taraflı feshederek yeni kulübüm Beşiktaş ile sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Hangi imza gerçek futbolcu tahmin edemez. Hiçbir sporcu aynı anda ve aynı odada karşılıklı olarak imza edilen iki ayrı sözleşmeye imza atan yöneticilerden herhangi birinin sözleşmelerin hangisine gerçek imza hangisine sahte veya öylesine imza attığını buna tenezzül edebileceğini tahmin etmez. Suç duyurusunda bulunacağım. Kayseri spor yöneticilerinin açıkça beni aldatmak ve mevcut sporcusu üzerinden haksız menfaat elde etmek üzerine planlanan bu eylemlerin hukuk önünde herhangi bir karşılığı olmayacağını temenni ederek tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımı belirtiyorum. Yorumlar 500 unut ana haber bülterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Serhat Teoman oğlumu o kurtardı diyen depremzeliğe cevap verdi. Bir benzetme yaşandı sanırım dedi. Türkiye Karamanmaraş merkezi iki büyük depremin ardından yaralarını sarmaya çalışırken ünlü oyuncu Serhat Teoman depremde oğlumu kurtardı diyen depremzeliğe yanıt verdi. Teoman yaklaşamaya da yanlış anlaşılmayı düzeltti. Serhat Teoman oğlumu o kurtardı diyen depremzedeye cevap verdi. Bir benzetme yaşandı sanırım. 20 Şubat 2023-17-49 Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaralarını sarmaya çalışırken, ünlü oyuncu Serhat Teoman depremde oğlumu kurtardı diyen depremzedeye yanıt verdi. Teoman yaptığı açıklamayla yanlış anlaşılmayı düzeltti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce insanımızı toprağa verdiğimiz deprem sonrası enkaz çalışmaları devam ederken, ünlü isimler de gerek bölgede gerekse yaptıkları bağışlarla ve yardımlarla zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyor. Yanlış anlaşılmayı düzeltti. Oyuncu Serhat Teoman, enkaz çalışmaları ile ilgili kendisi ile ilgili yayılan yanlış bir bilgiye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklık getirdi. Kurtaran kişiden Allah razı olsun. Serhat Teoman, bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Depremzede Gülümser hanım oğlunu enkazdan benim kurtardığımı dile getirmiş ama sanırım bir benzetme yaşandı o zor anlarda. Kurtaran kişiden Allah razı olsun. Gülümser hanım ve oğlu ile birlikte tüm depremzedelere acil şifalar diliyorum mesajını paylaştı. Yorumlar. 500. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlarda değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Depremlerin etkilenen hangi ilde kaç konut yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek saydı. Deprem ortu Hatay'da. incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde tokyon in inşa edeceği konut sayısını da paylaştı. Erdoğan, Mart ayında Hatay'da 4.426, Karaman Baraj'da 45.600, Yaman'da 25.882, Gaziantep'te 18.544, Malatya'da 44.770. Osmaniye'de 9.550, Diyarbakır'da 6.000, Şanlıurfa'da 3.000, Elazığ'da 3.750, Adana'da 2.500, Kriz'de ise 250 konutun inşasına başlanacak ifadelerini kullanmıştır. Depremden etkilenen hangi ilde kaç konut yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek saydı. 20 Şubat 2023-18.53 Repremin vurduğu Hatay'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde TOKİ'nin inşa edeceği konut sayısını da paylaştı. Erdoğan, Mart ayında Hatay'da 40.426, Kahramanmaraş'ta 45.067, Adıyaman'da 25.882, Gaziantep'te 18.544, Malatya'da 44.770, Osmaniye'de 9.550, Diyarbakır'da 6.000, Şanlıurfa'da 3.000, Elazığ'da 3.750, Adana'da 2.500. Kiliste ise 250 konutun inşasına başlanacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, depremin vurduğu hataya geldi. Antakya'da incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli'ye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Yapılan incelemenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdoğan, depremden etkilenen illerimizde kaç konut yapılacağını da açıkladı. Binlerce konut inşa edilecek. Erdoğan, kimseyi asla yalnız bırakmayacağız. Sadece bizim değil insanlığın ortak miraslarını bünyesinde barındıran bu bölgeye hep birlikte sahip çıkacağız. Sağlam ve az hasarlı binalarda hayatın normalleşmesi için adımlar atıyoruz. Bir yıl içerisinde sağlam ve güvenli inşa edeceğimiz konutlarına yerleştirmeye başlayacağız. Tokimiz hazırlıklarını sürdürüyor.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 Kimi zaman dışarıdan gelen istilacılara, kimi zaman içeriden zuhur olan istilacılara, tabiat felaketlerine karşı vatanımıza hep sahip çıktık, çıkıyoruz. Açlı seferlerine, molakınlarına, akınlarına, sosyal çalkantılara, dört bir yanımızdan gelen saldırılara sabırla, cesaretle hep karşı koyduk. Coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, onurunu, geleceğini korumak için canımız dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız milli mücadelemizle vatanımıza ebediyen sahip çıkmamızı tüm dünyaya gösterdik. Dünyada eşi benzeri olmayan depremler 9 saat arayla yaşadığımız 7,7 ve 76,6 büyüklüğündeki depremler etki alanı ve yıkım gücü olarak dünyada eşi benzeri olmayan depremler olarak tanımlanıyor. Üzerinde yaşadığımız toprakta 7 metreyi aşan yer değiştirmelere yol açtığı belirlendi. Yıkıma çetin kış şartlarının çıkardığı sıkıntılar da eklenince depremden sonra ilk günlerde tüm gayretlerimize rağmen kimi eksiklik ve aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. Milletimiz 7'den 70'e bu seferberliğe katıldı. Kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı. Deprem haberini alır almaz tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdik. Türkiye'nin 81 ilinden doğrudan bu işte görevli olanlar dışında arama kurtarma yapabilecek, enkaz kaldırma, yardım, güvenlik çalışmalarına destek olabilecek tüm kamu görevlileri, sivil organizasyonları deprem bölgesine yönlendirdik. Milletimiz 7'den 70'e bu seferberliğe zaten katıldı. Diğer ülkelerden arama kurtarma ve yardım ekiplerini ülkemize davet ettik. O hal, afet bölgesi, mücbir sebe planları ile hukuki altyapıyı oluşturduk. Öncelikle vatandaşlarımızı çıkarmak, felaketten kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlamak için gece gündüz çalıştık. 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı. Alem devam eden 6 bin'e aşkın artçı sarsıntının yol açtığı tehlikelere rağmen ekiplerimiz çalışmalarını yürüttü. 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı. Yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı 118 bin, bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi. Orta hasarlı 24 binden fazla binadaki 133 bin'e aşkın bağımsız birimdeki vatandaşımızın geçici barınma merkezi veya güvenli yerlere nakli sağlandı. Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere. 3.108.000 bağımsız bölümün az hasarlı veya hasarsız olduğu belirlendi. Evre ve Şehircilik Bakanlığımızın gerçekleştirdiği hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere. Vatandaşlarımız elektronik devlet sisteminden evlerinin hasar durumları ile bilgilerine ulaşılabiliyor. Günde 2.400 binası vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramı yapılıyor. Ülkemizin çeşitli yerlerinden 12.000'in üzerinde ağır iş makinesi enkaz kaldırma ve altyapı faaliyetlerine katıldı ve emniyet, jandarma teşkilatlarımıza ait olmak üzere kurtarma yardım ve tahliye çalışmalarına iştirak etti. Enkaz altı ve duvar arkası görüntüleme sistemleri de arama-kurtarma faaliyetleri aktif olarak kullanıldı. Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, belediye, gönüllü ekiplerimizin depremzedelerimizin yanındadır. Günde 2 milyon 400 bin vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramı yapılıyor. Dağıtılan konteyner sayısı 10 bin. Bölgede dağıtılan battaniye sayısı 3 milyon kurulan çadır 188 bine, konteyner sayısı 10 bine ulaştı. Ağır hasar alan şehirlere battaniye, çadır ve konteyner sevkiyatları sürüyor. 65 binin kurulumu süren konteyner sayısını ilk etapta 100 bine ihtiyaç halinde 200 bine çıkartabileceğiz. Çadırlarda barınanların sayısı 751 bin, konteynerlarda 24 bin, yurtlarımızda 252 bin, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okul ve tesislerde arananların sayısı 462 bini bulmuştur. 1.684 binası kişinin barınma ihtiyaçları giderildi. Toplamda 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyaçları giderilmiştir. 62.000 karayolu, 289.000 havayolu, 21.000 demiryolu, 1056 vatandaşımız deniz yolu ile deprem bölgesinden tahliye edilmiştir. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 binası 834. Kendi imkanları da güvenli yerlere giden çok sayıda vatandaşımız bulunuyor. İç şüphesiz sayısı çok çok az da olsa depremi fırsata dönüştürme peşinde koşan karakter fukaraları çıkabiliyor. Kamuoyuna veya kurumlarımıza ulaşan şikayetlerle ilgili soruşturmalar yapılmakta beraber milletimiz asıl cezayı bunları vicdanlarında mahkum etmiştir. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114.834 büyü buldu. Halen kaldırılmakta olan enkazlar bittikten sonra yakında bu sayı kesinleşecektir. Bu vesile ile bir kez daha deprende hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, beladan, kazadan muhafaza eylesin diliyorum. Şehirlerimizin tamamını ayağa kaldıracağız. Her safhada görev alan kamu görevlilerine, belediye başkanları, personellerine, sivil toplum kuruluşlarına, dualarına buradaki insanlarla birlikte olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsun, şehirlerimizin tamamını konutuyla, iş yeri, sanayisi, tarım, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerileme, ihmale mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir vatandaşımızı asla yalnız bırakmayacağız. Sadece bizim değil insanlığın ortak miraslarını bünyesinde barındıran bu bölgeye devlet ve millet olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Hasar tespit, enkaz kaldırma, yer belirleme işlemleri bittikçe her elimizde konut sayıları artacaktır. Tüm konut alanlarının yeni bir şehir planı çerçevesinde zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlıyoruz. Konutların hiçbir zemin artı üç veya dört katı geçmeyecek. Yerleşimi ovalardan dağlara doğru kaldırmak istiyoruz. Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa ve ilya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin artı üç, bilemediğiniz dört bu şekilde inşaatlarımızı yapacağız. Ülkemizde tüm üniversitelerden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla yoğun istişare halinde çalışıyor, buradan çıkacak sonuca göre hareket ediyoruz. Gereken tüm yapı malzemelerinin kaliteli ve hızlı şekilde tedarikiyle ilgili fayda maliyet analizi ile planlamaları sürüyor. Ülkemizin önde gelen tüm mimarlık, mühendislik ofislerini, proje bürolarını, şehir plancılarını harekete geçirdik. Yerleşimi ovalardan dağlara doğru kaldırarak zemin sıvılaşmanın yer aldığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz. 11 ilde toki taksit ödemeleri 3 ay ertelendi. Şehirlerimizi ihyasını planlarken bilim adamlarımız ve uzmanlarımız ile birlikte afetten zarar gören vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın, yerel yöneticilerimizin görüşlerini de alıyoruz. Her adımımızı ortak akla uygun şekilde atıyoruz. Zemin etüplerini mikro bölgeleme olarak tarif edilen teknikle yürütüyoruz. Bu çalışmalara göre çıkan imar sınırlamaları, kat yükseklikleri tamamen vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak içindir. 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini de 3 ay süreyle erteledik. Okulların durumu İlk ve orta dereceli okullarımızın her birinin durumunu ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa'da eğitim 1 Mart, Gaziantep ve Osmaniye 13 Mart, Hatay, Kahramanmaraş için 27 Mart olarak belirledik. Devam şartı aramayacağız. Diğer illere naklini almak isteyen öğrencilerimize her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Diğer illerde eğitimi devam edebilecek pansiyonlu okullarına geçiş yapabilecekler. Hasar görmeyen hastanelerimiz ve diğer tesislerimiz, sağlık merkezlerimizde yürütülen sağlık hizmetlerinde herhangi aksaklığa meydan vermiyoruz. Yaralılarımızın tedavilerini titizlikle izliyoruz. Amacımız bir yıl içinde kültür varlıklarımızı ülkemize yeniden kazandırmak. doktorundan hemşiresine, unki ekibinden eczasına kadar bu felaket günlerinde milletimizin yanında olan tüm sağlıkçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Polis, jandarma ve gerektiğinde askerimizden yardım alarak ihtiyaç duydukları her an depremzedelerimizin yanındayız. 244 kültür varlığımızı hızla koruma altına alıyoruz. Türbe, cami, kilise, avra tesirli yapı gibi kültür varlıklarımızın tadilatı ve tamiratı için gereken çalışmalara başladık. Kamunun uhdesinde olmayan kültür yapılarının muhafazası için Kültür ve Turizm Bakanlığımız harekete geçti. Amacımız bir yıl içinde kültür varlıklarınızı da ülkemize yeniden kazandırmaktır. Her haneye 10 binası lira yardım. Deprem haberini alır almaz bölgede yürütülecek çalışmalar için 100 milyar liralık bütçeyi hazineden tahsis ettik. Depremde zarar gören her haneye 10 bin lira yardım yapıyoruz. Yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı binalarda oturanlara 15'er bin lira taşınma ve 2000 ile 5000 lira arasında kira yardımında bulunuyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına 100er bin lira nakli destek sağlıyoruz. OHAL bölgesindeki trafik sigortası poliçeleri prim ödemelerini kolaylaştırıyor, zamanında yenilenemeyen projeleri sağlıyoruz. Kredi borçları otomatik olarak 6 ay erteleniyor. Bu hususta ayrıca başvuruyla vakit kaybedilmesinin önüne geçiyoruz. Bankacılık sisteminin işler durumda tutulması için bankalara gereken ikazlar yapılmıştır. Ertelenen tüketici ve taşıt kredilerinde vade sınırlarında dikkate alınmayacak. Türkiye Tek Yürek kampanyasına Merkez Bankamız 30 milyar, Ziraat Bankası 20 milyar, Halk Bankamız 7 milyar lira, Ziraat, Vakıf, Emlak Katılım Şirketlerimiz bir er milyar olmak üzere toplamda 72 milyar lira katkıda bulundu. Kredi borçları otomatik olarak 6 ay erteleniyor. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın tamamı 6 aylık ertelemeden yararlanabiliyor. Kulu bankalarımız depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor. 150 belediyenin kredileri ertelendi. 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Bu tür işletmeler için deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi ayrıca hazırladık. Çiftçilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları kredilerini 1 yıl süreyle tehir etme imkanı getirdik. 152 belediyemizin iller Bankası'na olan kredilerini erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetleri olumsuz etkisini inlemek amacıyla daha önce hazırladığımız paketi 350 milyar liraya yükselttik. Afet Bölgesi'ne özel uygun şartlı kredi. Komu bankalarımız Afet Bölgesi'ne özel uygun şartlı kredi vermeye başladı. Bankalarımızın deprem bölgesine sağladıkları aynı ve nakli destekler 80 milyar lirayı bulmuş oldu. Çiftçilerimize toplam tutarı 2.8 milyar lirayı bulan ve aynı olarak ödenen mazot ve gübre desteklerini Şubat ayı içinde hesaplarına yatırıyoruz. Hayvancılık desteği ödemelerini deprem bölgesinde illerindeki çiftçilerimiz için Şubat sonunda yapacağız. Ayrıca 1.5 milyar lira yem desteği vereceğiz. Besicilerimizin ve yetiştiricilerimizin kayıplarını da aynı şekilde telafi edeceğiz. Bu illerimizdeki 12 bin aracımızın acil şeker ihtiyacını da hemen karşılayacağız. 20 binası vatandaşımızın hızlı istihdamını temin ediyoruz. Türkiye İş Kurumumuzun Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızlı istihdamını temin ediyoruz. Esnaf, sanatkar, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerimizi, sanayicilerimizi, çiftçilerimizi en kısa sürede yeniden şehirlerimizin dinamosu haline getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu illerimizdeki vergi mükelleflerimizin maliyeye olan yükümlülüklerini 31 Temmuz'a kadar erteledik. Yardımlara vergi uygulanmıyor. Motorlu taşıtlar mükellefleri de bu ötelemelerden yararlanacaktır. Mükelleflerin Mart, Mayıs ve Temmuz ayı taksitlerini Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına erteliyoruz. Depremzedelere yapılacak yardımlara vergi uygulamıyor, katma değer vergisi eklemiyoruz. Makbuz karşılığı yapılan yardımların vergi matrahından indirilebilmesini sağlıyoruz. Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarında haksız artışa gidenler için vergi ve sosyal güvenlik incelemesi başta olmak üzere kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz. Bazı ürünlerin ihracına yönelik suistimale gidenler var. Bazı ürünlerin ihracına yönelik gidenler var. O hal bunlar için ciddi manada bunlar yakalandıkları yerde gereken sorgu, hesap yapılacaktır. Şirketlerin pay değerlerindeki olağanüstü olumsuz gelişmelere etkin müdahaleyi EPK mevzuatındaki sınırlayıcı hükümlerin dışına çıkardık. Depremden zarar gören her bir insanımızın yanında yer alıyoruz. Hatay depremde en ağır yıkıma ve can kaybına uğrayan şehrimiz durumundadır. Şehrimizde enkaz haline gelen 6.251 binadan vatandaşlarımızın cenazesi defnedildi. Halen enkaz kaldırma işlemi devam eden az sayıda binamızın tamamına yakını özellikle Hatay'dadır. Hatay'daki yapıların üçte birine yakını oturulamaz halde. Hatay'daki yapıların üçte birine yakını oturulamaz hale gelmiştir. Hatay'da görevlendirdiğimiz arama kurtarma ve destek personeli sayısı 75.000'e, iş makinesi sayısı da 5.000'e yakındır.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 Ana muhalefetin başındaki Zat Hatay Havalimanı'nı kendi belediyelerinin imar ettiğini söylemeye devam ediyor. Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden. Bugüne kadar hep sustum, dürüst ol, bir günde dürüst olduğunu görelim. zat Hatay'a geldiğim gün genel başkan vekilimizi oraya gönderdim ve yerinde git gör dedim, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Yalan bunlarda diz boyu. G ortaklarından Kalyon inşaat orayı 5 günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti işin aslı bu ama bunlarda doğruluk dürüstlük maalesef yok Biz iletişimdeki sıkıntılarda bölgeye sevk edilen mobil istasyonlar ve mevcut altyapının çalışır hale getirilmesine çalıştık buraları sıfırdan yapacağız şehrin tamamını ayağa kaldıracak çalışmalara hemen başladık bugün devlet BeyL de onu konuştuk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 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi bir diyerek ülkemize katılmasının altyapısını Hatay farklı birikimleri yaşatan şehrimizdir. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Deprem bölgesindeki enkaz hafriyatlarının ve artıklarının dönüştürülmesiyle ilgili tedbirleri sizlerle paylaşarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Atıkları çevre ve insana zarar vermeyecek coğrafyasına uygun yerlere taşıyacağız. Tüm unsurlar ayrıştırıldıktan sonra beton ve tuğla atıklarını yeni inşa edeceğimiz yerlerde dolgu malzemesi olarak kullanacağız. Hem atıkları değerlendiren hem çevreyi koruyan sistemle enkazları ortadan kaldırmış olacağız. Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara lütfen iltifat etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye evvel Allah kimsenin gücü yetmez, bunu da böyle bilin. Yorumlar Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. İki büyük depreme tanık olan Hataylılar canlı yayında yaşananları anlattı. Yıkıldı bizim orada bir yer anne diye bağırıyorlardı. Dedi. İki büyük depreme tanık olan Hataylılar canlı yayında yaşananları anlattı. Yıkıldı bizim orada bir yer anne diye bağırıyorlardı. 20 Şubat 2023-2049 Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde bölge sakinleri büyük panik yaşadı. Can ile kendilerini sokağa atan depremzedeler bölgede bazı binaların yıkıldığını öne sürdü. Bir depremzede genç, yıkıldı bizim orada bir yer yıkıldı. Anne diye bağırıyorlardı. Kepçeler falan gitti yukarı. Yıkılan binanın sesini aldık, ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, iki büyük sarsıntı daha meydana geldi. Saat 20.04 Tedefne de ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Bölge sakinlerinin aktardığına göre, bazı binaların yıkıldığı söylendi. Bizim orada bir yer yıkıldı. Habertürk yayınında konuşan bir depremzede genç, yıkıldı bizim orada bir yer yıkıldı. Anne diye bağırıyorlardı. Kepçeler falan gitti yukarı. Yıkılan binanın sesini aldık, ifadelerini kullandı. Önceki depremler gibi büyüktü. Bir başka depremzede kadın da çok kötüydü. Evimize 2-3 gündür girmiştik. Önceki depremler gibi büyüktü. O az sürdük şeklinde konuştu. Yaşlı bir depremzede ise kayalar uçtu kayalar. Kaya düştü dedi. Yorumlar biz... ana haber bültenimiz devam ediyor ediyor değerli izleyenler ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com bekleriz. sitemize yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz daha mutlu daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye ile daha depremsiz bir ülkede uyanmak değil de iyi akşamlar dileriz hocam